Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her birinize tek tek. Bu videoda bilhassa önümüzdeki süreçte, yakın süreçte önem arz eden bir konudan bahsetmek istiyorum. Haritalarında Neptün'ü Oğlak burcunda olan bir güruh var biliyorsunuz neptün bir burçta uzun süre kalıyor arkadaşlar 84 Nisan'dan 98 sonlarına kadar ki kuşakta neptün oğlak burcunda yer almakla arkadaşlar natal haritalarında biliyorsunuz satürn Aralık 2017'de oğlak burcuna giriş yaptı ve satürn girdiği burçta ortalama iki buçuk sene seyre devam ediyor Şimdi Satürn Oğlak burcunda yönetici konumda arkadaşlar. Satürn Oğlak'ta e, yöneticiyken yöneticiyken etkisini diğer burçlarda olduğundan çok daha fazla gösteriyor arkadaşlar. Satürn'ün e, mitolojide ve astrolojide ne gibi e, bir anlam e, ihtiva ettiğini kısaca anlatacak olursak Satürn demek sabır demek Çalışmak demek, emek vermek demek, sorumluluk almak demek arkadaşlar. Satürn'ün girdiği eve, girdiği burca daralma, kısıtlanma hissinin yanı sıra sabır, dayanıklılık gücü ve mücadele azmi getirir arkadaşlar. Satürn oğlak burcundayken insanlar daha fazla çalışma, azim etme ve emeksiz hiçbir şeyin olmayacağı, hiçbir şeyin kolay elde edilmeyeceği yönünde test edilirler. Bu konuda test edilirler arkadaşlar. Ama aynı zamanda dediğim gibi Satürn e, Oğlak'ta yönetici konumda olduğu için zararlı etki de göstermez. Tabii ki zorlar. Çünkü Satürn'ün doğasında bu vardır. E, asla e, emeksiz yemek olmaz Satürn'e göre. E, dolayısıyla çalıştığımız takdirde de emeklerimizin karşılığını verecek bir pozisyondur Satürn Oğlak pozisyonu arkadaşlar. Satürn Oğlak transiti e, hangi burçta bulunuyorsa hangi evde bulunuyorsa herkes zaten yükselen burcuna göre bu etkileri 2 yıl boyunca yaşayacaktır. Ancak benim burada spesifik olarak bahsetmek istediğim belli bir kuşak neden? Ee, Satürn dediğim gibi 84 ve 98 arasında doğanların e, Oğlak Burcu'nda pardon Oğlak Burcu'nda <gülüyor> demeyeceğim Oğlak Burcu'nda sadece 2,5 yıllık bir dönem. Neptün e, Oğlak Burcu'nda arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Neptün astrolojide neyi ifade eder? Neptün hayal gücünü e, maneviyatı, ruhsallığı ifade eder. Hayaller, gizem, mistik konular, spiritüel konular, sanata dair her şey şiir, müzik, e, tiyatro, romantizm, e, bilinçaltı konuları 12. evde temsil ettiği için balık burcundan mütevellit. Onun dışında... Ee, Yanıltıcı, aldatıcı etkiler vardır. Bir sis perdesi etkisi gösterebilir. Ee, bulunduğu yerde bir dalgalanma, bir aldanma, bir gerçeği görmeme hali getirebilir Neptün. Çünkü gerçekten uzaktır, dünyadan uzaktır mana alemidir Neptün. Neptün birey olmaktansa bütün olmayı temsil eder. Yani evrende bir kum tanesiyiz mantığı Neptünün mantığıdır arkadaşlar. Ee, ruhsal olarak... Bedensel değil de ruhsal olarak doyuma dönüşme uğrayabilecek konular Neptün'ün konularıdır. Peki şimdi bu Neptün'ün Natal haritada oğlak burcunda olmasıyla Satürn'ün bu iki buçuk yıl daha doğrusu önümüzdeki sürece bakarsak iki yıl boyunca burayla etkileşime geçecek olması neleri ifade eder? Şimdi e, astrolojide biliyorsunuz arkadaşlar e, transitler natal haritamızla etkileşime geçtiği zaman hayatımızda bir takım olaylar yaşanır. E, genelde ani dönüşümler, ani olaylar, evlilik, boşanma, işe girme, işten ayrılma, hastalık, kazalar gibi etkiler astrolojideki natal haritamızın o anki transitle etkileşiminden e, ortaya çıkabilmektedir. Oradan görebiliriz arkadaşlar. Eğer doğum haritamızı net olarak biliyorsak transitleri derece derece saat saat gün gün hesaplayabilme imkanımız var. Ama şimdi önümüzdeki iki yıllık süreçte natal haritasında Neptün'ü oğlakta olan kuşak satürnle kavuşum haline geçeceğinden bu dönemde çok farklı çok e, sabır ve dayanıklılık, dayanıklılık gerektiren bir takım e, konularla baş etmek durumunda kalabilir arkadaşlar. Neptün dediğim gibi bulunduğu yerde sis perdesi e, aldatıcı, al, yanıltıcı e, hayal ötesi kavramlara yer verirken satürn gerçeklerle yüzleştirir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kontrol edemediğimiz e, ruhsal değişimler ve dönüşümler Yaşayacağız ve bu gerçek bizim yüzümüze tokat gibi çarpacaktır. Tabii ki bu kuşakta herkes bu iki yıl boyunca sürekli bu etkiyi yaşayacak değil. Kendi haritanızda eğer biliyorsanız Satürn'ün tam olarak Neptün'ünüzle kavuştuğu derecede o kısımlarda o bölgelerde daha çok etkiyi görebileceksiniz arkadaşlar. Nedir şimdi Satürn-Neptün kavuşumu ve etkileşimi bu dönemde 84 ve 98 kuşağına ne gibi şeyler getirecek? Öncelikle gerçeklik algımız tamamen değişecek arkadaşlar. Şu ana kadar bize Neptün'ün getirmiş olduğu inandığımız değerler, sorgulamadığımız, sahip çıktığımız maddi manevi bütün kavramlar, değer yargılarımız hepsi tek tek sınavdan geçecek ve tekrardan dönüşüme uğrayacak, tekrardan geri dönüp bakılıp sorgulanacak. Ayaklarımızı sağlam bastığımız zemin bir anda altımızdan kayabilir arkadaşlar arkadaşlar. Bunun dışında çok fazla sorumluluk almak durumunda kalabiliriz. Sabır, dayanıklılık, dayanıklılık, mücadele özelliğimiz ortaya çıkmak durumunda kalacak. Bu arada dayanıklılık diyemiyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Evet yani Satürn gerçekleri gösterirken Neptün yanıltıcı etkileri gösterecek. Şu cümleleri sıkça kullanabiliriz bu 2 yıllık dönemde. Ya ben nasıl yanılmışım? Ben nasıl da bu kadar inanmışım? Nasıl olmuş da ben bu mesleği seçmişim? Nasıl olmuş da ben bu kişiyle evlenmişim? Nasıl olmuş da bunu yapmışım? Bu kararı vermişim gibi geçmişte verdiğimiz birçok kararı yeniden masaya yatıracağız ve yeniden sorgulayacağız arkadaşlar. Şu ana kadar belki ilmek ilmek işlediğimiz emek emek oluşturduğumuz her ne varsa... Bir anda e, tuzla buz oluşuna şahit olabiliriz. Sıfırdan başlamak zorunda kalabiliriz. Veya kendimiz ruhsal olarak bunları fark edip elimizin tersiyle tüm geçmişimizi bir kenara itebiliriz arkadaşlar. Bu e, konuda 84 ve 98 e, kuşağının bu dönemde bu 2 yıllık dönemde çok ciddi atılımlar, çok ciddi kararlar e, vereceğine şahit olabiliriz. Bilhassa belki hayatlarında hiç olmadığı kadar ve belki de hiç olmayacağı kadar önemli kararları, adımları, hayatlarının bundan sonraki gidişatı için e, önemli kararları vereceği zorluklardan sonra e, muhteşem bir çıkış yakalayabileceklerdir arkadaşlar. Aynı zamanda... Neptün sadece yanılma aldatılma etkisi vermediği gibi sanatsal, mistik, spiritüel yetenekleri de geliştirir ve dolayısıyla Satürn'ün de oradaki tesiriyle beraber kalıcı olacak bir takım sanat faaliyetleri, mistik, spiritüel konularda ufkumuzun genişlemesi, bir şekilde hayata artık farklı bir pencereden, farklı bir boyuttan bakışımızın sabitleşmesi açısından da önemli bir transit olacak bu transit. Şunu bilmeliyiz ki gerçeklik algımız mutlaka değişecek arkadaşlar. Değer yargılarımız mutlaka değişecek. Artık şiddetle sonuna kadar sahip çıktığımız her ne varsa onu o kadar sıkı tutmamaya karar vereceğiz. Belki arkadaş çevremiz değişecek. Belki. E, bulunduğumuz şehirden başka şehire yerleşmeye karar vereceğiz. Ani bir kararla belki yurt dışına yerleşeceğiz. Belki yıllarca emek verdiğimiz mesleğimizi bir anda bırakacağız. Belki dediğim gibi yıllardır süregelen bir evliliğin aslında e, ne kadar da sağlam olmadığını, ne kadar da e, emek verilmeye değer olmadığını fark edeceğiz. Yani bu. Bu, bu gibi bir takım uyanışlar yaşanacak arkadaşlar. Evet kısaca uyanış kelimesini kullanabiliriz. Ee, şu güne kadar gerçeğim buydu evet. Ama bu gerçek beni bu noktaya getirdi ve şu an bulunduğum noktadan mutlu değilim. Ve artık e, somut bir adım atmak için geçmişimi elimin tersiyle bir kenara itiyorum. Ve şu an bulunduğum yerden sıfırdan başlıyorum gibi cümleler kurabiliriz bu dönemde arkadaşlar. Bu kuşak içinde bilhassa daha etkili hissedecek olan bir kuşak var. 87 ve 89 arasında doğan kuşak. Bu kuşakta satürn, neptün, uranüs, oğlak burcunda toplanmış durumda arkadaşlar. Dolayısıyla oğlak etkisi çok fazla. Bu oğlak etkisinin fazlalığıyla beraber biliyorsunuz Mayıs ayında da uranüs boğa burcuna giriş yapacak ve Gökyüzünde 2019 yılında bilhassa yoğun toprak enerjisi hissedilecek. Bu dönemde bilhassa 2019 yılında çok kalıcı bir takım durumlar yaşayabilir 87-89 arasındaki spesifik kuşak. Bu dönemde son önümüzdeki 2 yıl içerisinde çok marjinal adımlar atabilir. Ama bu adımlar bir anda karar verecek şekilde olmayacak arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu süreçlerden geçeceğiz. Gerçekten çeşitli imtihanlardan geçeceğiz. Haritamızdaki bulunduğu ev ve alanlarda çok ciddi imtihanlara tabi olacağız. Çok ciddi kazıklar yiyeceğiz. Çok ciddi uyanışlar yaşayacağız. Dolayısıyla artık bu sürecin sonunda... Çok güçlü bir şekilde bu dönemi kapatacağız diyebiliriz arkadaşlar. Şunu unutmamalıyız ki Satürn asla yerinde durarak, yerinde sayarak ne bir evliliğin, ne bir işin, ne bir ilgi alanının devam etmesine müsaade etmiyor. Yani şu şekilde oluyor. Satürn mutlaka şunu söylüyor. Emek veriyorsan karşılığını alacaksın. Ama bu emeği kolay vermeyeceksin Birçok şeyinden fedakarlık edeceksin. Satürn ve Neptün arasındaki bu etkileşimde bilhassa bu kuşakta sanatla ilgili mistik ve spiritüel konularla ilgili bir takım şeyler, işler başarmak isteyen arkadaşlar varsa bu iki yıllık süreci çok iyi değerlendirmeliler. Zaten maneviyatlarında, ruhsal durumlarında çok farklı dönüşümler yaşayacaklardır arkadaşlar. Uyanışa geçiyorlar. Dediğim gibi... Artık hayat algısı, dünya görüşü, ben bu dünyada ne için varım düşüncesini sık sık sorgulayacakları bir dönem olacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar önümüzdeki iki yılı çok iyi değerlendirin. Çok zorlu geçecek olsa da inanın çok başarılara imza atılabilecek bir dönem bu dönemde atılan adımlar mutlaka kalıcı olacaktır. Satürn'ün e, bulunduğu evde ciddilik ve kalıcılık getirir. Dolayısıyla sanatla ilgili, mistik konularla ilgili, hayal dünyasıyla ilgili her ne yapmak istiyorsanız mutlaka e, bunu yapın arkadaşlar. Ama çok çalışın, çok çabalayın. Bunun yanı sıra birçok zorlukla ve engelle karşılaşabilirsiniz ki büyük ihtimalle karşılaşacaksınız. E, artık yeter. Dayanamıyorum. Dediğiniz noktaya birçok defa gelebilirsiniz. Ama sonuç netice güzel olacaktır. Umarım bu önümüzdeki 2019 yılını da atlatırsak 2020'ye daha güzel daha pozitif bir şekilde gelebiliriz arkadaşlar. Evet sadece bu kuşakla ilgili video hazırladım ama aşağı yorumlara diğer kuşaklardan da video isteyenler varsa satürn transiti değil ama Uranüs transiti veya diğer büyük gezegenlerin transitiyle ilgili e, videolar hazırlayabilirim arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Lütfen haritanızdaki e, Neptün dereceleriyle Satürn'ün bulunduğu dereceleri 2 e, yıl içerisinde sık sık edin. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.